My Life Danışmanlık, Ekrem Çufa ile Yeni Bir Yaşam, Yeni Bir Kariyer Programını sunar. Değerli dostlar ne kadar iyisiniz. Hızınıza yetişemiyorum. Yeni bir yaşam, yeni bir kariyer programında ve biz... ...Channel Türk TV stüdyolarındayız. Hemen koçu, aile koçu aslı serbest hanımefendiyle <gülüyor> serbest organik konuşmalar yapacağız değil mi? <gülüyor> Teşekkür ederim hocam. Aynen dediğiniz gibi organik hiçbir şekilde hazırlanma yok. Tamamen e, konu odaklı. E, içimizden geldiği, geldiği gibi gördüğümüz gibi. ve bildiğimizi aktarma üzerine bir program Kesinlikle. yapıyoruz sizinle. Bu konuda sinerjimizin tuttuğuna inanıyorum. Siz de benim programıma aynı şekilde konu koymuştunuz. Şimdi şeyi konuşabiliriz hocam bu programda bence. Sınav kaygısı. Bravo. Sınav kaygısıyla ilgili çocuklar ne yapmalı? İyi konuşabiliriz. İzin verirseniz bunu konuşmak istiyorum. Nasıl Tabii ki. Nasıl duyarsızlaştırılmayı? bir eğitim, öğretim koçu olarak, sınav koçu olarak neler yapıyorsunuz? Ben psikolojik danışman, aile evlilik hı hı. çift terapisi olarak, kariyer koçu olarak birçok katkılarımız olacaktır. Çünkü yaklaşık bir evet, karşılıklı e, fikir alışverişi karşılıklı şeklinde benim tecrübem yaklaşık 30 yıla yakın. Sizin de bir 10 yılı aştı herhalde değil mi? 15 yıl mı? Ee, 7 yıl aslında 7 yıl. Ben evet. 7 yıllık bir öğretmenim. Ama galiba üniversite yıllarında da bu işe biraz evet. şey yaptınız, kafa evet. yordunuz. Evet, Belki bir takım. Siz yardımlarınız oldu evet, öğrencilere veya arkadaşlarınıza. Hocam bunlarla ilgili kongreleri, seminerleri bir kere kendimden e, yola çıkarak yaptığım için ben hep iyi bir öğrenciydim, şanslı bir öğrenciydim. E, neden şanslıydım? Bir kere ailem ve öğretmenlerim çok iyiydi. Gerçekten beni bu konuda destekledi. Sonra. Evlendim. Üniversiteyi bitirir bitirmez evlendim. Yine şanslıydım. Eşim yine aynı şekilde beni hiçbir şekilde bir şeyden kısıtlamadan e, destekledi bu konuda. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar hayatıma dokunan tüm öğretmenlerime ayrıca teşekkür ederim. Onlar çünkü benim yol göstericimdir. Şanslıyım çünkü iyi bir pusulam vardı. Babam benim ve annem aynı şekilde çok e, istikrarlı bir anne babaydı. Hayırları hayırdı, evetleri evetti. Ee, tabii ki e, öğrencilik hayatımı ve eğitim hayatımı katarsak bayağı yıllık öğrenciyim. Bayağı yıllık bu sınavlarla yüz yüzeyim. Sınav koçluğunda ne yapıyoruz biz? E, şunu yapıyoruz özellikle e, danışanlarıma, e, çocuklarıma, öğrencilerime şunu söylüyorum. 12. sınıflar için konuşacak olursak her girdikleri denemeye gerçek sınavmış gibi girmelerini istiyorum. Ve yine örnek veriyorum saat 10'da yapılacak bir sınav için saat 8'de kalkmaları gerekiyor ki İstanbul şartlarında bu 7-7.30 oluyor. Her gün 7-7.30'da kalkıp işte paragraf çözerek başlamalarını istiyorum güne. Bazılarında kahvaltı alışkanlığı oluyor, bazılarında olmuyor. Hiç kimseye bir yaptırım uygulamıyorum bununla ilgili. Kahvaltıda mutlaka yapmasını. Hayır, herkes kendi vücut e, bilincini oluşturmuş oluyor zaten benimle çalışırken. Bazı çocuklar alışkanlıklarından vazgeçmiyor ama bazı çocukların gerçekten besin takviyesi alması gerekiyor ve bununla ilgili bir yardım yapıyoruz. Başlıyorlar saat 7.30'da paragraf çözmeye. Aslında çünkü onda girecekleri sınava onda girmiyorlar. Saat yedi buçukta bu tempo başlıyor. Her girdikleri deneme sınavında okulda olur, dersende olur, herhangi bir kütüphanede olur. Artık e, camilerde bile kütüphanemiz var. Bunun altını çizmek istiyorum. Çocuklar tamam. bundan yararlansınlar istiyorum. Çoğu bilmiyor. Çünkü camilerdeki kütüphaneler e, belediyelerin kütüphaneleri halk kütüphaneleri o kadar fazla ki ve çocuklar bunu bilmiyor. Bunları kullansınlar. Herhangi bir yerde yaptıkları deneme veya çözdükleri soruyor. Sanki gerçek sınavdaymışçasına ee, başlamalarını istiyorum. Çünkü bu e, beynin çalışma prensibi şudur. Duyarsızlaşma beynin işidir. Beyin çünkü bir yerden sonra işi omurilik soğanına devreder. Der ki ya ben bununla mı uğraşacağım? Sen uğraş der. Çalışmaz bile. Nasıl bir matematik öğretmeni olarak baktığımda soruyu çözüyorum. Neden? Çünkü artık o benim soru. Alışkanlığım olmuş. Ne zaman beynim devreye giriyor? Ee, farklı bir şey gördüğünde Farklı bir şey gördüğünde, farklı bir soru tarzı farklı bir şey gördüğünde de beynim devreye giriyor. O yüzden ben çocuklara bunu söylüyorum. Zamanla ilgili beyninizi yormayın. Çünkü beyin bununla uğraşmak istemez. O yüzden her gün aynı şekilde paragrafla başlayın güne. Kahvaltıyla başlamak isteyen çocuklar da kahvaltıyla başlasın. Ama her çözdükleri soruya gerçek sınavmış gibi. Beyin çünkü şuna alışık. Ee, girdiği ortamda kokunun güzel olup olmaması ile ilgilenmiyor. Geliyor aldı kokuyu çekti ondan sonra bir yerden sonra duyarsızlaşıyor o kokuyu almamaya başlıyor önemli değil ki iyi olması kötü olması beyin böyle bir sistemi var ve bu sistemle doğru çalışmak gerekiyor o yüzden çocukları bununla ilgili beynin tam çalışma prensibine uygun olarak duyarsızlaştırıyoruz. Her gün aynı saatte soru çözümü, her gün paragrafla başlama ya da kahvaltıyla başlayan çocuklarda kahvaltıyla başlama şeklinde bir e, sınav kaygısında yok eden bir şeydir. Çünkü neden beyin duyarsızlaştı? İlk defa gördüğü bir şey değil ki. Onu kendisini aktive bile etmiyor. Rahat böyle yayılıyor. Diyor ki bana farklılarla gelin. Evet. Ben o zaman çalışayım diyor. Odrü Meydan diyor. Aynen. Değil mi? Bir <gülüyor> Aynen. gün bir Anadolu Lisesi'nde bana e, sınav e, kaygısıyla Sınav stresiyle ilgili bir Seminer vermem istediler Tabi böyle aniden oldu e, Dolayısıyla daha organik oldu Ben çıktım e, Seminer salonunda Öğrencilerin önüne e, Daha önceki seminerlerde de Veya eğitimlerde Yaklaşık 100 öğrenci katılır Ama sonuna doğru 15-20 tane kalırmış Benimki hınca hınç doluydu Biraz reklam tanıtımla Tabi Aynı zamanda duymuşlar. Ama orada ilk başlangıcınındaki aynı heyecanın sonuna kadar devam ettirdik. Mesela sınav kaygısı yaşayanlar elini kaldırsın dediğimde hepsi elini kaldırdı. Evet. Sınav kaygısı endişesiyle uçmuşlar. Yani o tir tir titriyorlar. Adeta tabii ailelerinde, okulunda kendilerinde beklentileri yüksek. Anadolu Lisesi olmasına rağmen o zamanlar yani Anadolu liseleri fen listesi gibiydi bir nevi. Ben dedim ki hey anam be biz ne sınavlar gördük geçirdik değil mi çocuklar dedim. Tamam bitti orada kaygı. Yani fazlası aşırıları tırpanlandı. Dediğiniz gibi kişi düzenli ve disiplinli çalışırsa her e, sınavı e, bir sınav gibi görürsem tabii ki bunlar deneme sınavları oluyor ama diğer gerçek sınavlarda da daha önceden kaygıları, korkuları ve endişeleri sistematik olarak duyarsızlaştırılmış, duyarsızlaşmışsa veya duyarsızlaştırılmışsa, o zaman daha önce birçok sınavı başarıyla, beceriyle ve bilgiyle yaptığı için meydan okuyarak girecek. Tabii ki hafif, küçük bir heyecan olacaktır. O da başarıyı arttıran. Yani biz psikologlara göre kaygı ve stres eğer iyi yönetilirse çok yüksek e, ve beyin iyi yönetilirse başarı oranı ve kaç sayısı artar. Çünkü ama stresi kaygıyı yönetemediğinde ve sizin daha önceki yayında ve şimdi bahsettiğiniz gibi düzenli ders çalışılmamışsa bir program birlik dirlik beraberlik yoksa o yüzden kaygıyı fazla yaşayıp belki yüzde elli oranında kayıp yaşayabilir sınav krizini yönetemeyiz.